konuklar. Bir sonraki sunum olan diğer yazılımdan Suha Bey Suha'nın ayı ekrana davet ediyorum. Herkese merhaba. Bey, merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk, teşekkürler. Sesle, de, görüntüde bir sıkıntı yok bugün. Evet, sesle ve görüntüde herhangi bir problem yok. Siz bulut teknolojisinin ekonomiye katkıları isminde bir sunum hazırladınız bizler için. Ben sözü uzatmadan ekranı sizlere bırakıyorum. Bol şanslıyorum. Sağ olun, teşekkürler. Ee, Evrim adım güneşli bir Ankara gününden merhaba dedi. Ee, ben de sizlere e, güneşli bir İstanbul gününden merhaba diyeyim. Şöyle bir de sunumumu da paylaşayım sizlerle. Ee, tekrar merhaba, önce kısa, hızlıca bir kendimi tanıtayım. 1979 Eskişehir doğumluyum. Ee, Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği'nden e, mezun oldum. Mezun olduktan sonra yaklaşık bir buçuk yıl... Yapı Kredi Bankası'nda e, bilişim uzmanı olarak, uzman mühendis olarak e, çalıştım. Biraz kurumsal deneyim, mühendislik deneyimi elde ettikten sonra da 2004 yılında e, alanında uzman arkadaşlarımla beraber diye yazılımı kurduk. O günden bu yana da diye yazılım bünyesinde e, farklı ARGE projeleri, TÜBİTAK ve Avru Birliği destekli ARGE projeleri yürütüyoruz. Aynı zamanda üretiyoruz. Dia Cloud ERP uygulamasını geliştiriyoruz ve bu uygulama üzerinden de kullanıcılara hizmet veriyoruz. Bugün burada e, alanımız olan e, bulut teknolojisinin ekonomiye ne gibi katkıları e, bulunduğu ile alakalı bilgi vermeye çalışacağım. Öncelikle hemen hızlıca bir e, şirket özgeçmişinden bir bahsedeyim. E, Diyar yazılımımız 2004 yılında ODTÜ Teknokent'te e, kurduk. E, alanında uzman mühendisi arkadaşlarımızla beraber kurduk. İlk önce ARGE projeleri, TÜBİTAK ve Avrupa Birliği destekli sağlık projeleri en büyük ilaç şirketlerinin Avot ve Novartis destekli projeler gerçekleştirdik. Daha sonradan bu ARGE projelerin altyapısında kurduğumuz altyapısında oluşturduğumuz bir DIA altyapısı ortaya çıktı. Bulut altyapısı ve bunu da 2008 yılına geldiğimizde DIA bir proje şirketinden bir ürün şirketine evrilmeye karar verdik ve diğer bulut lisans modeli değişme ilk adımı atmak üzere diğer cloud yapısını geliştirmeye başladık tamamen kanal üzerinden pazarlamayı gerçekleştirdiğimiz için 2010 yılında İstanbul satış ve pazarlama ofisini açtık kanala yatırım yapmaya başladık günümüze geldiğimize de 60'a yakın uzman kadromuzla her yıl büyüyen bir networkü yönetmeye çalışıyoruz. Şimdi Bulut, Bulut teknolojisinin ek ekonomiye katkılarından e, bahsederken önce e, bunun bir paydaşlarından bahsedelim. Kimler var Bulut teknolojisinin paydaşında? Aslında bir donanım üreticileri var. E, daha sonradan bu donanımlar üzerinde çalışacak yazılımları geliştirenler var. ve Hem donanımı hem yazılımı satanlar var. Aynı zamanda bu ürünleri e, kullananlar var diye düşünebiliriz. Donanım üreticileri kimler? İşte HP'dir, Dell'dir e, gibi serverları üreten firmalar var süper mikro var farklı farklı uluslararası büyük firmalar var aynı zamanda bu serverla üzerindeki ekipmanları network ekipmanlarını geliştiren üreten Intel Samsung Cisco gibi farklı farklı yine firmalar var aynı zamanda bu donanımları satan resellerler var hem ülke çapında hem uluslararası bazda satan firmalar var yazılım firmaları neler bulut teknolojisi paydaşlarında işte Microsoft Salesforce gibi Büyük, e, uluslararası yazılımlar geliştiren firmalar, DIA gibi e, bulut teknolojisi üzerinde yazılım geliştiren firmalar var ve bu yazılım satan bir ekosistem var aynı zamanda. Kullanıcılar kimler? E, bir kurum olabilir Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı gibi bir kurum olabilir. Maliyet Bakanlığı yazmışım şimdi görüyorum. E aynı zamanda büyük işletmeler olabilir. E taze toptan gıda, AŞ gibi büyük ticari kurumlar olabilir. Veya şahıslar olabilir. Ahmet Er Yılmaz gibi bir şahısta bu donanımlar üzerinde çalışan yazılımları kullanan son kullanıcı olarak düşünülebilir. Şimdi bu üç gözle bir bulut teknolojisine bir bakmaya çalışalım. Donanım üreticileri ve satışcıları bakış açısıyla baktığımızda, şimdi donanımlar neler var? İşte serverlar var, sunucular dediğimiz. Bu serverların çalıştığı network'ü, ağ kuran ekipmanlar var, switch'ler var, farklı farklı güvenlik ürünleri var. Bunları Kullanan e, bilgisayarları, e, kullanıcılar için kişisel bilgisayarlar var. Laptoplar veya workstationlar küçük. Ve aynı zamanda bunların çevre ekipmanları var. Bulut tarafına baktığımızda bizim için en önemli kısım bu ilk iki kısım. Sunucular ve network ekipmanları. Bu tarafta e, bulut teknolojisi geliştikçe ve büyüdükçe e, bu taraftaki yapılar iyice büyüdü. E, fakat şimdi COBİ'ler... Düzeyinde baktığımızda bulut teknolojisindeki kobiler bu yazılımlara yöneldikçe aslında bu donanım üreticilerinin ve satıcılarının e, kobilere, SME'lere yaptığı satışlar gitgide azaldı aslında. Çünkü kobiler bu tarz yatırımları, ilk yatırımları yapmak yerine daha küçük kiralama modeliyle bulut teknolojisi üzerinden yazılımları kullanmaya e, niyetlendiler. Çünkü sermayeleri kısıtlı ve bu sermayeyi daha verimli kullanmak adına... E, Bulut teknolojisindeki daha uygun maliyetli yazılımları tercih etmeye başladılar. E, veri merkezlerine yönelik satışlar da bu donanım üreticilerin arttı. Şimdi bu veri merkezi derken sadece veri merkezi hizmeti veren işletmeler olarak düşünmeyelim. Büyük e, ticari işletmelerin e, kendi içlerinde de eğer bütçe sorunları olmadığı için ve bunları karşılayacak bütçeler olduğu için e, teknolojiyi yönetecek e, personelleri insan kaynakları olduğu için veri merkezinden hizmet almak yerine e, nispeten kendilerine göre daha güvenli buldukları yatırımlarını yaparak şirket içi veri merkezi e, kurabilecek büyük işletmeler de var örneğin işte e, Türkiye'nin en büyük e, otomobil fabrikası diye düşünebileceğiniz en büyük otomobil fabrikalarından biri TOFAŞ fabrikasının içinde kendine ait bir veri merkezi var. Çünkü bu bütçeyi sağlayabilecek bir güç var arkalarında ve bu veri merkezlerine de bu donanım üreticileri ve satışçıları daha çok bu tarz yapıları odaklanacak şekilde kendilerini yapılandırdılar. Örneğin işte IBM'in donanım tarafından uluslararası en büyük firmalardan biri, Arge firmalarından biri, hem donanım hem yazılım tarafı olan IBM'in donanım tarafını bırakıp daha çok yazılım tarafın odaklanmasının içinde de zaten bulut teknolojisindeki yazılımın önemi ortaya çıkıyor. Donanım tarafı biraz daha atıl kalmaya başlıyor yazılım üreticileri tarafından gözüyle bir bakalım dediğimizde bulut teknolojisi neler getiriyor şimdi daha önceden yazılımlar şu anda da öyle tabi hem on premise yani lisans olarak satıyorsunuz kendiniz kendi bilgisayarınıza kendi altyapınıza yatırım yaptığınız altyapıya kurmanız gerekiyor on premise yazılımlar var veya işte cloud üzerinden aylık yıllık kiralama modeliyle satılabilecek lisanslar satılıyor şimdi COBİ'ler daha çok Yine maliyet avantajı nedeniyle binlerce dolar vererek bir lisans satın almak yerine aylık cüz'i kira, e, kiralama maliyetleriyle e, cloud kiralama SaaS, software, ssr yazılımları tercih etmeye başladılar. Bu nedenle yazılım üreticilerinde on premise yazılım satışları düştü. E, biz diye yazılım olarak zaten cloud e, hizmeti veriyoruz ve tüm sistemlerimizi bulut üzerinde tutmaya çalışıyoruz. Ee, Tabi burada mesela biz on hiçbir yazılım kullanmazken e, son dönemin önemli konularından biri kişisel verileri koruma kanunu KVKK nedeniyle bazı kullandığımız yazılımları değiştirerek on e geçmek durumunda kaldık. E, çünkü yurt dışında kullandığımız bazı bulut yazılımlar var ama e, kişisel verileri koruma kanunu nedeniyle yurt dışında verilerin kişisel verilerin durmaması gerekiyor. Bu nedenle biz de yurt dışından hizmet aldığımız bazı cloud yazılımları e, Türkiye'de on-premise aynı hizmeti veren cloud yazılım olmadığı için e, ne yazık ki on-premise olarak kendimiz e, kurarak bunları kendi iç e, kullandığımız sistemlere geçirmeye çalıştık. Bulut'u da burada özlüyoruz. E, Kobi'leri cloud yazılım satışları inanılmaz derecede arttı. Çünkü artık Kobi'lerde hem maliyet avantajı hem sağladığı faydalar nedeniyle çalıştık. E, Cloud ürünleri tercih etmeye başlıyor. Her yerden bağlanabiliyorlar. Son dönemde pandemi döneminde herkes evden çalışmaya geçti biliyorsunuz. Eğer lokalde her yazılım işletme bünyesinde kullanılabilir olsaydı dışarıdan kullanılamıyor olsaydı evden çalışmaya geçiş çok daha zor olacaktı. Çoğu firma işte VPN'lerle işletme bünyesine bağlandırarak oradan yazılımları kullandırmak üzere. E, bayağı bir it yatırımı yaptılar e, ama mesela bir ticari yazılım, diye gibi bir ticari yazılım kullanan bir işletme herhangi bir yatırım yapmasına gerek yok zaten işin doğasında online olarak yazılımlı kullanabilir bir e, nokta var Peki yazılım üreticisi açısından gelirler nasıl değişti cloud'la beraber <gülüyor> on premise lisanslarda e, tek seferlik gelirler vardı bu tek seferlik gelir modeli aslında firmaların değerlemesinde de şirket değerlemesinde de negatif bir etki yaratıyordu. Çünkü siz her sene aynı satışı aynı müşteriyi devamını getirmek zorundasınız. Aynı satış gelirlerine yapabilmek için satışa koşmak zorundasınız. Ama cloud modeliyle software as a service modeliyle devam eden gelirler bu firmalar için yazılım üreticileri için devamlı arttı. Arttıkça da şirketlerin gelir modelleri değişti. Şirketlerin değerlemesi çok daha arttı. Mevcut müşteriyi korumak önemli bir nokta haline geldi. Bir başka nokta yazılım üreticisi bakış açısıyla bir yazılım üreticisi bir firma bir bir proje dahilinde bir ürün üretiyorsa bunu geliştirmesi için bir kendi tabii bir laptop üzerinde veya bir workstation üzerinde bir yazılım altyapısı geliştirebilir. Ama bunu test edeceği veya büyük donanımlara ihtiyaç duyuyorsa bu donanımlara yatırım yapması gerekiyordu. E, fakat artık Bulut'la beraber bu e, altyapıları işte Microsoft Azure olabilir veya e, Amazon Web Services olabilir veya işte Digital, Planet, Digital Ocean olabilir. Farklı farklı Bulut altyapıları üzerinden. E düşük maliyetlerle kiralayabilir noktaya geldiler ki yazılım üreticisi bizim gibi yazılım üreticisi firmalar için e, çok daha uygun maliyetli bir model ortaya çıktı. E, çoğu firma işte binlerce dolar işte veri tabanı tarafında binlerce dolarlık lisans modelleri ödemek yerine lisans paraları ödemek yerine bunları hemen online'dan kiralayabileceği sunucular üzerinden işte saatlik kullanmaya başladı. O da maliyetlere olumlu etki yaparak yazılım geliştirme sürelerini ve yazılım maliyetini azalttı diye düşünebiliriz üreticiler bakış açısıyla. Son kullanıcı bakış açısıyla bulut nasıl etkilendi oraya geldiğimizde. Şimdi Son kullanıcı ben, biz diye olarak bir ticari kobilere hitap ediyoruz, ticari işletmelere hitap ediyoruz. O bakış açısıyla sunmak istiyorum bu kısmı. E, ticari işletmeler ne gibi IT yatırımları yapıyorlar? İşte bilgisayarlar, serverlar, laptoplar alıyorlar. İşte e, burada gördüğünüz gibi güvenlik ekipmanlarına yatırım yapabiliyorlar. Network'e yatırım yapabiliyorlar. ne niçin yapıyorlar? Bunlar üzerinde çeşitli yazılımları kullanabilmek için. Ne tarz yazılımları kullanabiliyorlar? İşte internet altyapısı, işte web sitesi, mail yönetimi, dijital pazarlama tarafı, B2B bayi portalı, B2C, e, Ticaret sitesi, i̇şte ticari yazılımlar kullanabiliyorlar. İşte muhasebelerini, stoklarını takip edebilmek için, satışlarını, üretimlerini takip edebilmek için. E, son dönemin önemli konularından biri e-devlet, e-fatura, e-arşivlerini takip edebilmek için yazılımlar kullanıyorlar. Veya işte sektörel yazılım ihtiyaçları olabilir. Üretim otomasyonlarını takip etmek için olabilir veya tasarım yaptıkları yazılımlar olabilir. Bunlar için donanımlar e, satın alıyorlar. E, ve bunları yatırım yapmaları gerekiyor. Sermayelerinden bir payı ayırmaları gerekiyor. Biz diye olarak da bu gördüğünüz kısmın ticari yazılım tarafını hemen hemen tamamında varız. Bir e-devlet entegratörü olarak da gelirleri İdaresi Başkanlığı lisanslanmış. Bu şekilde hizmet veriyoruz. Şimdi bu bir ticari yazılım gözüyle baktığımızda ne kadarlık bir yatırımdan bahsediyoruz diye düşündüğümüzde sermayelerin belli bir kısmını aslında şimdi ekonomiye katkı, bulut teknolojisi ekonomiye katkısı demek, bulut teknolojisini kullanan bir firmaya katkısı ne bunun? Ee, bir COBI, bir ticari işletme, bir server alması gerekiyor. Buradaki 1500 ila 5500 dolarlık bir maliyet. Üstüne Windows işletim sistemi lisansı, veri tabanı SQL Server lisansı, dışarılardan bağlanabilmek için terminal server lisansı, veriyi koruyabilmek için antivirüs lisansı, işte elektrik gitti geldi sorunlarına karşı veya dalgalanmalara karşı işte bir UPS bir jeneratör yatırım yapması gerekiyor. E, veri o disk arızalarına karşı veriyi yedeklemesi lazım ki nasan veya farklı farklı harici disklerle yedeklemesi lazım ki e, bir soruna karşılık verisi ne uçmasın gitmesin ve tekrar hizmetine devam edebilsin. E, Saldırılara karşı firewall yatırımı yapması gerekiyor. Bu saydığım tüm maddelerin hepsinin birer güncellemesi hem yazılımların versiyon güncellemesi öbürlerinin bakımları maliyetleri ortaya çıkıyor. Ee, i̇lk maddede saydığım sonucu donanımı bir tane sonucu donanımı alıyorsunuz ama donanım arızalandır, anakart arızalandı, yedeğini tutuyor musunuz? Bir işletmenin işte fatura kesemeden e, siparişlerini muhasebesini takip edemeden ne kadar süre yöntemelen bekleyebilir diye düşündüğümüz yedek donanım var mı yok mu Şimdi bu kadar bir ticari işletme yazıp yatırım yapmak durumunda kalıyor bulut kullananlar bulut kullanan ticari işletmeler ne gibi ekonomik katkı sağlıyor e donanım yatırımı yapmıyorlar biraz önce saydığım maliyetten hepsini yazılım lisans maliyetini daha az ödüyorlar bunların idame maliyeti bu serverların donanımsal sorunlarda birileri bakacak bunlara bir bütçe ayrılması gerekiyor e, yavaşlayacak, upgrade edilmesi gerekecek, bütçe ayrılması gerekiyor. Ee, enerji e, kullanacak, elektrik harcıyor bunlar tabii ki. Bunlara, Bunların hepsi birer idame maliyet olarak ortaya çıkıyor. E, güvenlik, bulut teknolojisinden alacağınız, bulut teknolojisi üzerine hizmet veren bir yazılımın e, güvenliği çok daha fazla sizin lokalle kuracağınız sisteme göre. Tabii bir TOFAŞ e, otomobil fabrikasının kuracağı güvenlik sistemiyle lokal olarak varsayım onda. E, bir işte e, Ahmet Er Yılmaz AŞ'nin kuracağı güvenlik sistemi yapacağı yatırımın çok daha farklı veya o sistemi kuracak kişilerin profesyonelliği çok daha farklı. Bunların hepsi bulutun ekonomik bir katkısı olarak ortaya çıkıyor aslında. Ve böylece Bulut teknolojisini kullanan işletme sayısı da çok daha fazla oluyor. E, alacakları geri bildirim, kullanacakları yazılım üzerinden geri bildirimler, işte ticari yazılım olarak işte diye ERP kullanıyorsa daha e, iyi bir raporlamayla daha iyi bir karar destek mekanizması kurmuş oluyorlar diye düşünebilirsiniz. Peki sadece kullanıcı için mi avantaj bu? Hemen bir kobi gözüyle bu kadar artısı varsa e, çok bir Kobi bir ülke düzeyinde ne kadarlık bir artısı olabilir hemen ondan bahsedeyim. Ee, son birkaç dakikamız kaldı. Ee, ülkemiz iki konuda dışa bağımlı bir enerji, iki teknoloji. Şimdi enerji konusunda 7-24 çalışan bir e, sunucu ne kadar elektrik harcar bir Kobi'ye maliyeti olarak düşündüğünüzü bunu hesaplayalım. Ee, bir Kobi çünkü bu yatırım yapıyor. 350 watt power sağlıyor olduğunu düşünelim. 24 saat 30 gün çalışıyor. Yıllık neredeyse 2400 liralık bir maliyet harcıyor. Şimdi biz e, kendimizi örnek vererek bunu kıyaslamak istiyorum. Biz yaklaşık 6.000'e yakın işletmeye e, ticari yazılım hizmeti veriyoruz. 30.000'in üzerinde kullanıcı kullanıyor bu sistemi. Biz de veri merkezlerine elektrik e, sarf yatım üzerinden ödü, e, ödeme yapıyoruz. Bunu hesapladığımızda biz e, %99'un üzerinde bir verimlilik ortaya çıkıyor. Yani bu 6.000 işletme Server yatırımlarını yapmıyor, serverlar elektrik harcamıyor diye üzerinden ihtiyaçlarını gideriyor ve %99'luk verimlilik sağlıyor. Donanım e, tarafı. Kusura bakmayın biliyorum. E, süremiz doldu. Çok hızlıca toparlar mısınız? Bir de bir sorum var onu ileteyim size. Tamam. E, donanım tarafına geldiğimizde de ilk yatırım maliyetimiz ne kadardı? Bir işletme için yaklaşık 3000 dolarlık. E, amortisman olarak her yıl endüstriyel donanımlar 5 yılda bir yenilenirler. Her yılda 600 dolarlık bir maliyet ortaya çıkıyor. Diğer tarafında biz de milyonlarca dolarlık belki yatırım yaptık şu ana kadar. %99'luk verimlilik sağlıyoruz yine de ülke ekonomisine. Şimdi buradan yola çıkarak bir kobi gözünden ortaya çıkarak 100 bin kobi sadece bulut kullanırsa, bulut teknolojisi kullanırsa ekonomiye ne gibi bir katkısı olur diye bakıyoruz. Yıllık 200 milyon TL'lik bir enerji tasarrufu meydana getiriyor. 300 milyon dolarlık ilk yatırım donanım maliyetini engelliyoruz. 60 milyon dolarlık da yıllık donanım ithalatını engellemiş oluyoruz. Bundan dolayı diyoruz ki yerli üretim ve yerli bulut üzerinden hizmet veren yazılımları tüm Kobi'ler tercih etmesi lazım. Ülke ekonomisine çok büyük fayda sağlayacaktır diye düşünebilirsiniz. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Umarım fayda sağlayacak bilgiler verebilmişimdir. Kübra Hanım söz sizde. E, Suha Bey, bu değerli bilgiler için ve elbette diğer katkıları için çok teşekkür ediyoruz. E, bir sorumuz var Cem Gökdal'dan gelmiş size. DİA yazılım olarak bulut ürünlerinizin siber güvenliğini nasıl sağlıyorsunuz diye sormuş. E, şöyle biz zaten dediğim gibi bir e-fatura entegreter olarak gelir İdaresi Başkanlığı'nın izin almış bir firmayız. Bunun zorunluğu olarak da biz her yıl ISO 27001, ISO 22301 ve ISO 20000 sertifikalarının denetimlerinden geçiyoruz. Aynı zamanda Gelirler İdaresi Başkanlığı geçen yıl bir denetim daha getirdi. Banka sistemlerini denetleyen BDDK tarafından onay almış Türkiye'de 7 tane firma var sadece. Bu firmalardan herhangi birinden bir bilgi sistemleri denetimi daha geçirdik biz geçen sene ve bundan da başarıyla geçtik. Tüm bu sertifikalar ve bu denetimler bizim güvenliğimizi aslında sertifikalandırıyor diye düşünebilirsiniz. Bu sertifikaları alabilmek için biz düzenli olarak kendi güvenliğimizi de Türkiye'deki en güvenilir firmalara, bu işin en uzman firmalarına kendilerimizi işte saldırılara karşı, hack girişimlerine karşı denetlettiriyoruz. Çok teşekkür ederiz. Değerli bilgiler için tekrardan çok teşekkür ediyoruz. Sizleri sevgilerimizle uğurluyoruz. Teşekkürler. Teşekkür ederim herkese. Güzel günler, iyi haftalar.